Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Öğretmen. Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf kimya kazanım kavrama testi 16 maddenin halleri 3. testinde sizlerle birlikteyiz. Umarım güzel bir video olur. Bismillah. Birinci sorumuzda 70 santimetre civa dış basınçta saf su ve metil alkol sıvılarının buhar basıncı sıcaklık değişimi yandaki grafikte verilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hemen altta bir bilgi var. Kaynama noktası metil alkol küçüktür sudan diyor. Arkadaşlar burada o halde T1-T2 sıcaklıklarına baktığımızda kaynama noktalarında düşük olan A metil alkol olacaktır metil alkol B ise su olacaktır arkadaşlar. Birinci öncülde A metil alkol B saf sudur diyor. Doğru. ikinci öncülde T2 B sıvısının 70 cm civa dış basınçtaki kaynama noktasıdır. Evet arkadaşlar 70 cm civadaki B sıvısının kaynama noktası T2 sıcaklığı oluyor. ikinci öncülümüzde doğru oluyor. 3 A sıvısının moleküller arası çekim kuvveti B sıvısının moleküller arası çekim kuvvetinden büyüktür diyor. Arkadaşlar bu öncülümüz yanlıştır. Çünkü kaynama noktası düşük olan sıvıların moleküller arası çekim kuvveti kaynama noktası büyük olan sıvılardan daha küçüktür. Yani moleküller arası çekim kuvveti kaynama noktasıyla doğru orantılıdır. Kaynama noktası ne kadar artarsa moleküller arası çekim kuvveti de o kadar büyük olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Evet ikinci soruya geldiğimizde bazı illerdeki bağlı nem oranları verilmiş. Buna göre bu şehirlerde sıcaklığın 30 santigrat derece olduğu bir gün hissedilen sıcaklıkların karşılaştırılması aşağıdakilerinden hangisinde doğru olarak yapılmıştır diyor. Arkadaşlar şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Yazları nem oranı arttıkça hissedilen sıcaklık artar. Kışları ise Nem oranı arttıkça hissedilen sıcaklık düşer. Yani yazın hissedilen sıcaklıklar artarken kışın hissedilen sıcaklıklar düşer. O halde 30 santigrat derece yani sıcak bir günde e, nem oranı yüksek olan ilimizdeki hissedilen sıcaklık da daha büyük olacaktır. İzmir'in e, hissedilen sıcaklığı daha büyük olacaktır. Denizli'den onun da büyük olacaktır. Ankara'dan. Yani Ankara'daki hissedilen sıcaklık Hepsinden daha düşük olacaktır Doğru cevabımız A şıkkı 1, 2 ve 3 Olacak arkadaşlar Evet 3. sorumuza Geldiğimizde rakımla ilgili bir soru Bununla ilgili önce Bir bilgi verelim arkadaşlar Deniz seviyesinden yükseldikçe Açık hava basıncı Azalacağından kaynama noktası Düşecektir arkadaşlar Bu bilgiyi verdikten sonra sorumuzu Okuyoruz rakım bir noktanın deniz seviyesinden olan yüksekliğidir. Buna göre rakım değerleri verilen aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde saf suyun kaynama noktası daha yüksektir? Arkadaşlar ilk başta verdiğimiz bilgiye dayanarak diyoruz ki rakımın en küçük olduğu yerde kaynama noktası en büyük olacaktır. O halde yüksek yükseltiyle kaynama noktası ters orantılıdır diyoruz. Burada A şıkkı Rakımın 50 metre olduğu yerde suyun kaynama noktası diğer yerlere göre daha yüksek olacaktır. Eğer bize en düşük kaynama noktasını sorsaydı 2300 rakımda ya da 2300 metredeki kaynama noktasının en düşük kaynama noktası olduğunu söyleyecektik. Yani doğru cevap E şıkkı olacaktı. Ee, geçiyoruz dördüncü sorumuza. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda şekildeki kaplarda oda koşullarında eşit miktarlarda X ve Y sıvısı bulunmaktadır. Bir süre bekledikten sonra X sıvısının miktarının Y sıvısının miktarından daha fazla olduğu gözlemleniyor. Buradan hemen bir şey çıkartalım arkadaşlar belli bir süre geçtikten sonra Y sıvısı X sıvısına göre daha fazla buharlaşmış. Yani uçuculuğu daha fazla diyebiliriz. Yani uçuculuk anlamında baktığımız zaman, uçuculuk olarak baktığımız zaman, Y'nin uçuculuğu X'in uçuculuğundan daha büyüktür diyebiliriz arkadaşlar. Birinci öncülümüz Y sıvısı X sıvısına göre daha uçucudur. Evet arkadaşlar doğru. İkinci öncülümüzde 25 santigrat derecede X'in buharlaşma hızı Y'nin buharlaşma hızından düşüktür. Arkadaşlar uçuculuğu fazla olanın buharlaşma hızı daha fazladır. Yani X'in buharlaşma hızı Y'nin buharlaşma hızından daha düşük olacağını söylediği için burası da doğrudur. Üçüncü öncülümüzde X molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri Y molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinden daha fazladır. Çekim kuvveti ile uçuculuk ters orantılıdır arkadaşlar. X'in uçuculuğu daha küçük olduğundan dolayı moleküller arası çekim kuvveti daha büyüktür. Üçüncü öncülümüz de doğru olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Beşinci soruya geldiğimizde İzmir ve Ankara'da bulunan iki ayrı öğrenci eşit miktarlardaki suları özdeş ısıtıcılarla ısıtarak kaynama sıcaklıklarını T1 ve T2, 10 santigrat derecedeki buhar basınçlarını p1 eşit p1 virgül p2 olarak kaydetmişlerdir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar 10 santigrat derecede buhar basınçları arkadaşlar, kaynama sıcaklıklarından daha düşük olduğu için eşit olacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze baktığımız zaman, kaynama noktalarını karşılaştırıyoruz arkadaşlar. T1 İzmir'deki'nin t de Ankara'dakinin kaynama noktası. Şimdi düşündüğümüz zaman arkadaşlar şöyle bir deniz yaptığımızda İzmir buradaysa arkadaşlar deniz kenarındadır İzmir. Ankara nerededir arkadaşlar? Ankara buradadır. O halde Ankara'daki suyun kaynama noktası, kaynama noktası biliyorsunuz yükseltiyle ya da rakımla ters orantılıdır. Ankara'daki kaynama noktası daha düşüktür. İzmir'deki kaynama noktası daha yüksektir. O halde T1 büyüktür. T1 büyüktür. T2 olması gerekirken ikinci öncülde tam tersini söylemişler. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncüle baktığımızda Ankara'da bulunan suya tuz ilave edilerek iki sıvının aynı sıcaklıkta kaynamaları sağlanabilir. Arkadaşlar kaynama noktasıyla saflık arkadaşlar ters orantılıdır yani bir madde ne kadar safsa kaynama noktası o kadar düşüktür bir madde ne kadar saflıktan uzaklaşıyorsa kaynama noktası o kadar yükselir arkadaşlar o halde saf suyun içerisine tuz atarsak kaynama noktası yükseleceği için yani t2 değeri yükseleceği için arkadaşlar ne olabilir t1'le eşit olabilir arkadaşlar sağlanabilir diyor bir olasılıktan bahsediyor o halde 3. öncülümüz de doğru olacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 3 C şıkkı olacaktır arkadaşlar bize doğruyu sorduğu için. Evet gelelim 6. sorumuza arkadaşlar. 6. sorumuzda X, Y ve Z sıvılarının aynı ortamdaki kaynama noktaları arasındaki ilişki. Y büyüktür Z'den o da büyüktür x'ten diyor. Yani arkadaşlar Y sıvısının kaynama noktası en büyük. X sıvısının kaynama noktası da en düşüktür. O halde uçuculuk kaynama noktasıyla ters orantılı olduğu için uçuculuk açısından yazarsak bunun tersi olacaktır. Uçuculuk, uçuculukta arkadaşlar X'in uçuculuğu büyüktür Z'den, onun da uçuculuğu büyüktür Y'den. Yani en zor uçan buharlaşan Y, en kolay buharlaşan X olacaktır. Uçuculuğu en fazla olan X'tir diyor. Birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda aynı sıcaklıkta buhar basıncı en fazla olan Y'dir. Arkadaşlar uçuculukla buhar basıncı doğru orantılıdır veya kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılıdır. Kaynama noktası ne kadar yüksekse buhar basıncı o kadar düşüktür arkadaşlar. O halde kaynama noktası en yüksek olan Y'nin buhar basıncı en düşük olacaktır. İkinci öncülümüz yanlıştır arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvveti kaynama noktasıyla doğru orantılıdır. Kaynama noktası yüksek olan sıvıların moleküller arası çekim kuvvetleri de yüksektir. O halde kaynama noktası arasındaki ilişki Y büyüktür Z o da büyüktür X olduğuna göre moleküller arası çekim kuvveti de bununla aynı olacaktır. Üçüncü öncülümüz doğru oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız denizli D şıkkı olacaktır. Arkadaşlar. Yedinci soruya geldiğimizde metroloji haberlerinde verilen hissedilen sıcaklık kavramıyla ilgili yani neme bağlı olarak canlı vücudunun hissettiği sıcaklıktan bahsediyor arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur? İnsan vücudunun hissettiği sıcaklık değeridir. Evet arkadaşlar doğru. Bağlı nem düşükse hava sıcaklığı olduğundan daha soğuk hissedilebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bağlı nem düşükse hava sıcaklığı olduğundan daha düşük hissedilebilir. Özellikle yazları. Her insanın hissettiği sıcaklık farklı olabilir. Arkadaşlar metabolik hızlarına bağlı olarak insanların o an hissettiği sıcaklık birbirinden farklı olabilir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet sekizinci sorumuza geldiğimizde Suyu 100 santigrat derecenin altında bir sıcaklıkta kaynatmak için hangisi uygulanabilir diyor arkadaşlar. Yani kaynama noktasını aşağı düşürmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi bakalım suda çözünebilen bir katı ilave etmek burada kaynama noktasını arttırırız çünkü suyu saflıktan uzaklaştırıyoruz saflıktan uzaklaştırılan adımlar arkadaşlar kaynama noktasını yükseltir o halde A şıkkını uygulayamayız suyun yüzey alanını arttırmak arkadaşlar yüzey alanı buharlaşma hızıyla alakalı bir şeydir kaynama noktası ile alakalı değildir Evet bunu da geçiyoruz ısıtıcı gücünü arttırmak arkadaşlar ısıtıcı gücünü Arttırarak suyun kaynama noktasını değiştiremezsiniz. Azaltsanız da değiştiremezsiniz arkadaşlar. Sadece süreyi kısaltabilirsiniz. Yani güçlü bir ısıtıcıyla atıyorum 100 mililitrelik suyu 10 dakikada kaynatacağınız zaman daha güçlü bir ısıtıcıyla 8 dakikada kaynatabilirsiniz. Ama yine de suyun sıcaklığı 100 santigrat derece olması gerekiyor arkadaşlar. C'de gitti. Dış basıncı azaltmak. Evet arkadaşlar yükseltiyle kaynama noktası ters orantılıdır. Eğer yükseklere çıktıkça açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı azalacağı için kaynama noktası da azalabilir. O halde dış basıncı azaltırsanız kaynama noktasında azaltmış olursunuz. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Kütle ile kaynama noktasının sıcaklığın kaynama sıcaklığının bir ilişkisi yoktur arkadaşlar. Yani kütleye bağlı değildir. Kaynama sıcaklığı. Evet 9. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar X ve Y maddeleri var. Eşit kaplarda özdeş kaplarda ikisi de 4V hacminde arkadaşlar. Belli bir süre bekledikten sonra sıvı hacimleri şekil 2'deki gibi yani şuradaki gibi oluyor. Bakıyoruz arkadaşlar uçuculuğu fazla olan x'tir Burada gördüğümüz gibi uçuculuk uçuculuk fazladır x büyüktür x büyüktür y olacaktır arkadaşlar buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur x'in buharlaşma hızı y'den büyüktür elbette büyük ki x daha fazla yani ne olmuş arkadaşlar hacmin dörtte üçü buharlaşmış eğer buharlaşma hızı y daha büyük olsaydı, y'nin miktar daha az olurdu. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle baktığımızda, y'nin kaynama noktası x'ten büyüktür arkadaşlar. İkinci öncülümüz de doğrudur. Eğer uçuculuk asla kaynama noktası fazladır. Gördüğünüz gibi uçuculuğu x'e göre daha azdır. Y'nin o halde y'nin kaynama noktası x'ten büyüktür. Aynı sıcaklıkta y'nin buhar basıncı x'ten büyüktür diyor. Hayır arkadaşlar. Kaynama noktası büyük olanların buhar basıncı düşüktür. Kaynama noktası düşük olanların ya da uçuculuğu fazla olanların buhar basıncı daha büyüktür. O halde doğru cevabımız sadece 1 ve 2 olacak. Doğruyu arıyorduk. C şıkkı doğru cevabımız oluyor kıymetli arkadaşlarım. Evet 10. sorumuzda bir grafik sorusu var. Ama çok basit bir soru. X, Y ve Z sıvıları ağzı açık kaplarda kaynama sıcaklıklarına kadar ısıtılıyor. Sıvıların sıcaklık sıvı türü sütun grafiği yanda verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Baktığımızda X sıvısı 30 santigrat derecede kaynıyor. Z sıvısı 48 santigrat derecede kaynıyor. Y sıvısı ise 78 santigrat derecede kaynıyor. O halde Kaynama noktalarına göre sıralama büyükten küçüğe sıralama yaparsak y'nin kaynama noktası büyüktür z'den onun da kaynama noktası büyüktür x'den diyeceğiz. Uçuculuğa göre yaparsak arkadaşlar tam tersi uçuculukta tam tersi olacak x'in uçuculuğu büyüktür z'den z'nin uçuculuğu büyüktür y'den buhar basıncıyla uçuculuk aynıdır arkadaşlar buhar basıncına göre p basınç demektir arkadaşlar. Buhar basıncına ya da P buhar diyebiliriz. Yine X büyüktür Z'den o da büyüktür Y'den olacaktır arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı X büyüktür Z o da büyüktür Y'dir. Bir doğrudur arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvveti kaynama noktasıyla aynıdır arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvveti Y büyüktür Z'den. Z de büyüktür X'den ikinci öncülümüz de doğrudur. Aynı ortamda kaynama sırasında buhar basınçları Y büyüktür z o da büyüktür x diyor arkadaşlar eğer kaynama sırasında diyorsa arkadaşlar ne olacaktır bunlar eşit olması gerekiyor o halde 3. öncülümüz yanlıştır doğruyu arıyoruz arkadaşlar doğru b şıkkı 1 ve 2 olacaktır 11. soruya geldiğimizde nemle alakalı bir soru arkadaşlar nem oranının yüksek olduğu bir bölge için diyor buharlaşmayı yavaş olur Elbette arkadaşlar havanın da taşıyabileceği belirli miktarda su zerrecikleri mevcuttur. Arkadaşlar bu e, havanın taşıyabileceği maksimum e, miktara nem oranına doygunluk noktası deniyor. Eğer nem yüksekse buharlaşma hızı yavaştır. Birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. Hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan yüksektir. Evet arkadaşlar nemin yüksek olduğu yerlerde hissedilen sıcaklık. Gerçek sıcaklıktan yüksektir. Hava içerisinde bulunan su buharı miktarı fazladır. Çok basit. Evet arkadaşlar nem oranı yüksekse demek ki havanın taşıdığı su buharı miktarı da fazladır. Doğru cevabımız E seçeneği oluyor. Ve geliyoruz 12. son sorumuza. Atmosferdeki hava ile ilgili olarak yargılarından Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Lütfen soru çözerken doğrudur yanlıştır kısmını iyi e, özümsemek gerekiyor. Yanlışı arıyoruz. Havadaki su buharına nem denir. Arkadaşlar bu bir doğrudur. Su buharı bulunmayan havaya kuru hava denir. Arkadaşlar bu da doğrudur. Biz yanlışı arıyoruz. <gülüyor> Havadaki bal nem miktarı gerçek sıcaklık ile doğru orantılıdır. Hayır arkadaşlar gerçek sıcaklık ne demektir arkadaşlar? Nemden izole edilmiş havanın sıcaklığı demektir arkadaşlar. Hissedilen sıcaklıkla doğru orantılı olacaktır. O halde yanlış olan şık 3. şıktır. Yalnız 3 olacaktır. C şıkkımız doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Beğenilerinizi aşağıda tik kısmına yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı bu kanalı beğenmeye ve abone olmaya teşvik edebilirsiniz. Hepinizi teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.